Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Bilgi Sarmalı yayınları hazırladı. AYT Matematik Branş denemelerinden deneme 7'nin geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri SML Hoca YouTube kanalındaydı. Yalnız bir de bu sınav neydi? 2023 sınavına göre yani daraltılmış müfredata göre hazırlanmış bir sınavdı. Hadi bakalım deneme 7'nin geometri sorularını trigonometrilerle birlikte çözmeye başlayalım. Trigonometri 27. soruyla başlıyor. Düz bir zemin üzerinde çakılan 3 çivinin etrafında zemine paralel olacak biçimde bir lastik geçirilmiştir. 1 ve 2 numaralı çiviler arasındaki mesafe A birim. Sonra 2 ve 3 B birim. Sonra 1 ve 3 C birim olarak verilmiş. Evet 3 numaralı çivinin olduğu açıda alfa derece verilmiş. Ve kosinüs alfa da bize şu verilmiş. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi bunu gören insan ne yapar? Kosünüs töreni aklına gelir. Tamam yazalım kosinüs teoremi Hocama kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 bc kosinüs alfa eşit. Burada kosinus alfa yerine bunu yazdık yazacak olursan eğer yani buradan e, bunu öbür tarafa atalım. Yani 2bc kosinus alfa c bölü a artı b geldi eşittir. B kare artı c kare eksi a kare gel. Buradan işlemin devamı gelir mi sence? Gelmez. İnat edip getirmeye çalışıyorsun. Yapma. Sil yani yazmasını biliyorsan bazen silmesini de bileceksin. Sil kardeşim bunu. Demek ki akıllıca mantıklıca bir şey var burada. Bu verilen bilgilerin mantığını kullanacaksın. E hocam burada tamam burası A burası B burası C burası alfa demiş. Ben kosinüs alfayı elde edeceğim. Sen belki şu gelecek altında şuradan dik çizmek gelecek. Kosinüs alfayı ne burada C bölü A artı B. A C bölü A artı B. Yani komşunun ne olması lazım C olması lazım. E o zaman buradan çizdiğin dikte de komşu C olmuyor ki. kosinüs alfa C bölü A artı B olacak. Hocam C nerede? Bak C tam olarak burada. Kosyunus alfada komşu kenarın C olması lazım. O zaman dik üçgenin dik köşesi de burada olması lazım. Yani şöyle bir dik üçgen. Arkadaşım dik üçgeni şöyle oluşturabilirim. C bölü A artı B. B'si de burada ya. Hop şunu şöyle oluşturduğum zaman. Hocam buradaki dik üçgende. Kosyunus alfa C bölü A artı B. Yani o zaman burası A diyebilir miyiz? Evet. Bak şurayı çalıştırmak. Yani geometrik bilgiyle de oluyor. Kosinüs alfa illa böyle kosinüs teoreminden çıkacak, oradan çıkacak, buradan çıkacak diye düşünme. Yani bazen geometrik kullandığın teknikleri burada da kullanabiliyorsun. İşte şekilde gördüğün gibi. E hocam tamam kosinüs alfa C/a b oldu. Dikkat et 90 derece burası. Burası eşit, burası eşit. Aa ne var burada? Eşit. Eşitken muhteşem üçten burası da eşittir. Yani burası da ne oldu? A oldu. Yani A ile B birbirine eşit oldu. Cevap böylelikle C han oldu. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Yani mantığı kullanmanın çok güzel bir yolu gerçekten. Ha kosinüs teoreminden de çıkar mıydı? Valla çıksa bile çok uzun işlemden çıkar gibi geliyor bana. Ben hiç oraya girmezdim açıkçası. Evet 27'yi C'yam bulduk geldik 28'e. Şimdi kök içinde ne verilmiş arkadaşlar bize sinüs 2x. Yani bunu demek 2 sinüs x çarpı kosinüs x demek bölü. Tanjant x de sinüs x bölü kosürüs x demek artı sinüs 2x yine 2 sinüs x çarpı kosinüs x bölü kotanjant 2 x kosinüs x bölü sinüs x demek arkadaşlar sadeleştirmeleri yapalım sinüs x'ler gitti kosinüs' ters çevirdim Burası kök içinde 2 cos kare x yaptı Burada da kosinüs x'ler gitti sinüs x ters çevirdim. artı 2 sin kare x yaptı Burada 2 parantezin alınca cos kare artı sin kare geldi Bu 1 demek. Yani bu 2 çarpı 1'den kök içindeki 2 yaptı. Cevap ne oldu o zaman? Kök 2 eşit oldu. 28 balık kesir oldu. Geldik 29'a. Sarı ve mavi. Sarı mavi ve yeşil renklere boyanmıştık. 3 gel şeklindeki 3 tahta aşağıdaki birer kenarları çakışacak ve üst üste gelmeyecek biçimde yerleştirilmiştir. 0 küçüktür, alfa küçüktür, beta küçüktür, pi bölü 4 açıları verilmiş. E, eksi, B, E farkı isteniyor. Evet ben şu dik kenarlara geleceğim. Ve bana AD'yi 1 vermiş. AD'den gideceğim. Arkadaşlar buraya ulaşmam için şu kenar lazım bana. Neresi alfa verilmişti? Alfa bakalım. ADE açısı. Şurası alfa verilmiş. Sonra beta da EDC açısı. Burası da beta verilmiş. Tamam ben şuradaki kenara ulaşabilirim kardeşim. Şuradaki kenara. Ve şuradaki kenar da lazım bana. Şuradaki kenarı bulmam için. Hatta beta teta diyecek olursa. Beta ile teta 90 ya. Teta 90 ise burası da beta mı yaptı? Evet. En azından beta cinsinden bulabilirim ben bunları. Hadi bakalım bulmaya çalışalım. Arkadaşlar burada ben şuraya bir a diyecek olursam. Alfanın karşısı var hiposu var. Yani sinüs alfa eşittir a bölü birden a sinüs alfa eşit oldu. Bunun yerine sinüs alfa yazalım. Şuraya b diyecek olursam alfanın komşusu ve hipotenüsü var. O zaman kosinüs alfa eşittir b bölü birden de ne eşit oldu? Kosinüs alfa eşit oldu. Şimdi ben buradaki üçgende benden ne isteniyor? ec eksi be isteniyor. Şuraya x diyeyim. Hocam beta'ya karşısı var ve hipotenüsü var. Aklıma ne gelir? O zaman sinüs gelir. Sinüs beta eşittir x bölü kosinüs x yapar. x bölü kosinüs alfa yaptı. Buradan da x neye eşit oldu arkadaşım? Sinüs beta çarpı kosinüs alfa'ya eşit oldu. Sonra şuraya gelelim. Şuradaki dik üçgende hocam benden y isteniyor. Bu açının komşusu var, hipotenüsü var. Yani kosinüs beta gelir aklıma. y bölü sinüs alfa'dan Y bölü sinüs alfadan Y'yi de kaç buluruz? Kosinüs beta çarpı sinüs alfa şeklinde buluruz. Benden ne isteniyor? Benden ec eksi be x eksi y isteniyor. Hocam x eksi y ne oluyor? X dediğimiz şu. Sin beta çarpı kos alfa eksi y dediğimizde kos beta çarpı sin alfa. Arkadaşlar sin kos eksi sin kos sinüs b eksi a'nın açılımı değil miydi? Evet sinüs Beta eksi alfanın açılımıdır arkadaşlar. Bu x eksi y böylelikle sinüs beta eksi alfaya eşit oldu. Bu da güzel bir şey olmuş ya burada. Gerçekten birkaç farklı kazanım böyle işin içine girmiş. Güzel bir soru olmuş. Evet 29. soruyu denizli bulduk. Geldik 30'a. Açacağız. A kare eksi b kare. Ya bu nedir arkadaşlar? Kos karenin karesi bu. Bu da sin karenin karesi değil mi? A kare eksi b karenin açılımı. A eksi b çarpı artı b. Yani Cos kare eksi sin kare. Ondan sonra cos kare artı sin kare oldu burası. Tamam eşittir gibi bölü 2 imiş. Hocam bu zaten 1. Buradan cos kare eksi sin kare gibi bölü 2 eşit oldu. Cos kare x eksi sin kare x demek ne demek? Cosinus 2x'in açılımı demek değil mi? Evet cosinus 2x'in açılımı gibi bölü 2 verilmiş. Tamam geliyor buradan sonrası. Hocam 2x açısı kök 2 bölü 2 1 bölü kök 2 demek neyin? 45 derecenin e, kosinüsü şey değil midir kök 2 bölü 2 evet 45 derece yapacak. Hatta pi bölü 4 pi'li ya pi bölü 4 yapacak ya da kosinüs nerede artıydı? Bu kosinüs 80 ya bir çemberde ya burada ya burada. O zaman 4. bölgedeki o zaman eksi pi bölü 4 yapar. 2x aynı zamanda eksi pi bölü 4 de yapar. Bunu şeyde yazabilirsiniz. Ee, 2 pi'den pi bölü 4 çıkartıp onu da yazabilirsiniz buraya. Fark etmez. Ama 4. bölgedeki pi bölü 4 nedir? Eksi pi bölü 4 demek değil miydi arkadaşlar? Evet. Ama burada artı k çarpı 2 pi'leri eklemeyi unutmayacağız arkadaşlar. Evet. Şurada gençler ben x açısından da buluyorum aynı zamanda. Pi bölü 8 artı k çarpı pi yaptı. x buradan eksi pi bölü 8 artı k çarpı pi yaptı. Buradan k yerine 0 yazarsam k yerine 0 yazdığımızda pi bölü 8 yaptı. Burada da k yerine 0 yazdığımızda eksi pi bölü 8 yaptı. Şıklarda pi bölü 8 var mı? Var. Devam edelim. k yerine 1 yazsam pi artı pi bölü 8'den 9 pi bölü 8 yapıyor burası. 9 pi bölü 8 var mı? Var. Burada k yerine pi yazdığımızda x ne yapıyor arkadaşım? pi eksi pi bölü 8'den 7 pi bölü 8 mi yaptı? Evet 7 pi bölü de var. Sonra k yerine 2 yazalım. K yerine 2 yazdığımızda hocam 2 pi bu. 8 16 17 pi bölü 8. Burası k yerine 2 yazdığımızda 16 17 pi bölü kaç yapıyor? 17 pi bölü 8 yapıyor. Değil mi? Evet. Şurada 2 yazdığımızda aynen öyle. 17 pi bölü 8 yok. Burada 2 yazdığımızda arkadaşım x ne yapıyor? 2 yazdığımızda 16 16 eksi pi'den 15 pi bölü 8 yaptı arkadaşlar. E bu da var. O zaman cevabımız ne yaptı? Denizli yaptı. Bize köklerinden biri olmayanı soruluyor. Cevap da böylelikle Denizli çıktı. Evet örnek 30. Böylelikle Denizli çıktı. Geldik örnek 31'e. Bu da trigonometri sorusu. Bakalım ne diyor. Şimdi bizden tanjant pi eksi 2 beta isteniyor. Hmm. Ne verilmiş? Alfa verilmiş. Ve bu açının tamamı da beta verilmiş. E hocam burası tam teğet noktası 90 derece. Hocam burası da tam teğet noktası 90 derece. E 90 dereceler havada uçuşuyor. Alfa beta'ya girebiliriz ama beta burada ya. Alfa teta'ya girebiliriz. Girelim bakalım. Şuraya bir teta dersem alfa ile teta'nın toplamı 90. Hocam buraya da teta dersem alfa ile teta'nın toplamı 90. Teta 90'sa burası ne yaptı? Alfa yaptı. Sonra e, teta 90'sa burada da burası da ne yaptı arkadaşım? Alfa yaptı. E ne yapacağız? Birim çemberi kullanmadık. Hocam burası bir birim. Şurası da bir birim. Şurası da bir birim bir birim uzunluklar. Hocam buradaki bir işime yaramıyor. Şuradaki bir. Evet şuradaki dik üçgenin bir kenarı. Hocam buradaki bir ne? O da şuradaki dik üçgenin bir kenarı. Yani dik üçgenleri şöyle göstereyim. Yüzüm gülüyor. Çıktı çünkü soru bir şeyler çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Şuradaki dik üçgende bir şey var. Bir var. Görüyorsun. birim çemberde kullanmam lazım. Verilen her bir bilgiyi kullanmam lazım. Şuradaki dik üçgende de bir var. Bak. Alfa teta 90 alfa teta 90 alfanın karşısı 1 alfanın karşısı 1 bunlar ne oldu eş üçgen oldu o zaman bunlar eş üçgense eğer hocam şu sarı üçgenle kırmızı üçgen eş üçgense e, tetanın karşısındaki bu kenarla işime yaramayacak gibi 90'ın karşısına gidelim 90'ın karşısındaki bu kenarla şu kırmızıdaki 90'ın karşısındaki bu kenar eşittir aa ne oldu o zaman güzel bir şey çıktı ikiz kenar çıktı burası betaysa burası da betadır hocam beta beta burası da ne yaptı o zaman teta dediğim yer Şuradaki açı 180 eksi 2 beta geldi. Ee, bak ben şunu biliyorum. Alfa ile 180 eksi 2 betanın ne olduğunu biliyorum. 90 olduğunu biliyorum. Benden de zaten 180 eksi 2 betanın tanjantı isteniyor. Bunu atıyorum tarafa. 180 eksi 2 beta 90 eksi alfaya eşittir. Tanjantını aldığım zaman tanjant 180 eksi 2 beta neye eşit olacaktır? Tanjant 90 eksi alfaya eşittir. Birbirini 90'a tamamlayan açılarda Fonksiyon isim değiştiriyordu Bu da kotanjant alfaya mı eşit olacaktır Evet Valla bu da çok güzel bir soru Çok hoş bir soru 31. soru balık oldu Geldik 32'ye Çekildeki batları 200'e 120 santimetre olan dikdörtgensel Masa örtüsü rulo yapılarak Çekil gibi bırakılmıştır. hop şöyle. 15 santimetre kalan yada. Masa örtüsünün içindeki motifler özdeş eşkenar dörtgen Arkadaşlar özdeş eşkenar dörtgen Köşegenleri çizelim böyle Köşegenler dik kesiyor çünkü. Hocam köşegenler dik kesti, E o zaman burada dikdörtgenler falan filan çıktı. E, şunlar birbirine eşit. Özdeş ya bunlar da birbirine eşit. Tamamı 200. 200'ü 1, 2, 3, 4'e böldüğüm zaman bunlar 50-50 mi geldi? Evet 50-50 geldi. Hocam 120 ya şunlar da birbirine eşit olacak. Bunlar da 60-60 mi yaptı? Evet. E rulo şeye kadar gelmiş. Üçgenin şu parçasına kadar gelmiş. Yani senin rulo şuraya kadar geldi kardeşim. Bak şimdi bak bak bak bak bak bak bak bak. Senin rulo buraya kadar geldi. Hatta buradaki rulo şuraya kadar geldi ya. Şöyle yapayım ben. Şuradaki uzunluk kaç santimetre? 15 santimetreye kadar geldi. Yani şurası 15. Hocam şu uzunluğun ben 60 olduğunu biliyorum. Burası 15 ken şuradaki uzunluk 50'ye tamamlayacak ya. Buraya kaç kaldı? 35 kaldı. Burada bir temel orantı var mı? Var. Aynı zamanda şu eşkenar dörtgende açı olduğundan. Şurası da paralel ya şöyle dik ya. Dik olduğundan şurası iki eşit parçaya bölünecektir. E hocam şunlarda iki iki parçaya bölünecek. Şunu bulabilirim ben. Şurada bir benzerlik var. 15 bölü 50. Hocam 15 bölü 50 eşittir. Şuraya A diyecek olursam A bölü 60 değil midir temel orantıdan? Evet. Sıfırlar gitsin. 3'e bölü 5'e bölü 5'e bölü. 3 6 körü 3 18. A'yı 18 buluruz. A dediğimiz 18 çıktı. E hocam alt tarafta A 18. Yani burası kaç çıktı? 36. Şuradaki yükseklik de zaten 15 değil mi? Evet. a'lan lan neye eşit olacak? 36 çarpı 15 bölü 2'ye eşit olacaktır. Şunlar şunlar sadeleşse 18 çarpı 15 yaptı. Bunu böyle çarparken sıkıntı. Bunu 9 çarpı 2 desem. 2 ile 15 çarptığında 30. 9 da 30 çarptığında kaç yapar? 270 yapar. İlla 18 ile 15 çarpacağız diye bir şey yok. Çakallık yapın azıcık. Evet 32. soru denizli oldu. Geldik 33. soruya. Köşelerden biri orijinde bulunan üçgenin kenarları. Bir üçgen çizelim arkadaşım. Hemen üçgeni çizdik. Şöyle bir üçgeni çiziyorum yukarı doğru. Üçgeni çizdim. Sonra köşelerden biri neymiş? Origin. Sıfıra sıfır noktası mesela. Bulunan üçgenin kenarlarının orta noktalarından ikisi. Hmm, hocam orta noktalar şunlar da yapabilir. Şunlar da yapabilir. Yani ben üç tane orta noktayı alayım ikişerli olarak bak dikkat et. Şu ikisi de yapabilir. Şu ikisi de yapabilir. Ya da şu ikisi de yapabilir. Bu durumları düşüneceğim ben. Orta noktalar. Peki orta noktaları böyle düşüneceksem eğer. Buna göre yorum yapacaksam. Buna göre diyor bu üçgenin diğer kenarının orta noktası soruluyor zaten bana. Orta noktalardan gideceğim. Hocam şurası kaç? 1'e 2. Burası kaç? 5'e 1 olabilir. Hatta ben dur bir dakika. Şunun ham halini şöyle bir kopyalayayım sana. Teknolojiyi kullanayım şöyle. Dur. Hop kopyaladım sana. Şimdi biraz sonra yapıştır yapacağım. Arkadaşım bizim buradaki 1'e 2 böyle olabilir. 5'e 1 böyle olabilir. Ya da 5'e 1 burada 1'e 2 burada olabilir. Ya da 5'e 1 burada olabilir. Ya da 1'e 2 burada olabilir arkadaşlar. Şimdi dur o durumların hepsini hepsini inceleyeceğim. Orta nokta hocam ben şuradaki noktadan buraya bulurum. Buradaki noktadan buraya bulurum. Orta noktasından buraya bulurum diyebiliriz. Evet. Amma velakin. Arkadaşlar eşitler gördüğümüzde aklımıza ne gelir? Ort taban gelmez mi? Gelir. Şunu çizsem. Şunu çizsem. Ve şunu çizsem. Ort tabandan oluştu mu? Oluştu. Bak dikkat et. Şu şunla paralel. Hocam bu şunla paralel. Hocam bu bununla paralel. A, şunu size silersek şekilde sadece orta noktalarla uğraşmış olacağım. Şu karşılıklı kenarlar paralel olduğu için şu şekil bir paralel kenar çıktı mı kardeşim? Çıktı. Yani benim şuradaki köşeleri falan bulmama gerek kalmadı. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Paralel kenardan yapacağım. 1'e 2 burası, 5'e 1 burasıysa buradaki nokta 0 0'ın karşısı ne olacak? Apsisler toplamı. Karşısızlı apsisler toplamı 6. 6 yapması için 6'ya. Karşısızlı ordinatlar toplamı. Gerçi benden ortalıklısının ordinatını alacağı değerler soruluyor. Burayı boş ver. Ordinatlar toplamı 3. 3 yapması için burası 3. Bir tanesini 3 yaptım yaptı. Hocam bu noktalar yer değiştirse yine aynı olacak. 3 olacak. Sıkıntı yok. Orada 3. 3 değerini bulduk. Biz bulduk. Tamam 3 değerini bulduk. Şuraya yazalım. Sonra aynı şekilde şunu şöyle yapıştıralım bakalım. Hocam şöyle yapıştıracağım noktalarımız bu sefer 5'e 1 ee, şurada noktaya yer değiştirmesini hiç incelemeyeceğiz. Bu sefer 0-0'ın karşısı doluysa yani 5'e 1'se. 1'e ee, e 2 noktası da buradaysa. Yine aynı şekilde paralel kenarım var karşımızda. Evet. Hocam karşılıklı yerler toplamı 1. 1 atması için ordinatının 1 yapması lazım. Evet eksi 1'i bulduk. Başka bir değer var mı? Var tabii ki. Ben şimdi ne yaptım orada? Şunu şöyle biraz küçülteyim. Ben şimdi ne yaptım orada arkadaşım? 1'e 2 buradaki 5'e 1 0 0'ın karşısında 5'e 1 aldım. E, 0 0 karşısında 1'e 2 de olabilir. 1 e 2 alsam 5'e 1 noktasında şurada olsa ya da 5'e 1 noktası burada da olabilir. Fark etmez kardeşim, sonuçta karşısındaki değer. Yani aynı şeyi so şey yapacağız sonuçta. Hop şöyle, hop böyle. Hop burada. Hocam karşılıklı yer toplamı 2 2 yapması için burası da kaç yaptı ordinatı? 1 yaptı. Karşılıklı yer toplamının 2 yapması için o zaman bir de artı bir sonucum olduk. Yani ordinatı bir değerini de alıyor. Dolayısıyla aldığı değerlerin toplamı da kaç yaptı arkadaşlar? 3 yaptı. Bu da güzel bir soru. Uzatabilirim de. büyük ihtimal sen uzatmış olabilirsin. Ama burada böyle orta noktalar olduğunda şöyle paralel kenar oluşturmayı ihmal etme. Analitik geometri bak bir şey daha öğrenmiş oldum. Eğer bize bak bu köşe verildiği için buna ait paralel kenar oluşturdum. Eğer bana bu köşe verilmiş olsaydı Hocam o zaman şu orta noktalara birleştirdiğimde şöyle bir paraya kenar karşıma çıkabilirdi. Ya da şu köşe verildiğinde şöyle bir paraya kenar oluşturabilirdi mi arkadaşlar? Tamam. Güzel bir yani yöntem, teknik. Buna da dikkat et. 33. soruda gerçekten çok güzel bir soru. Yani cevap balık Geldik 34'e. Dik koordinat düzleminde bu doğru x ekseni pozitif yönde alfa derecelik açı yaparken. Bu doğru da 270 derece negatif yönde. Hocam negatif yönde 270 x alfa yaptıysa pozitif yönde 360'den çıkarsan 90 artı alfa mı yapar? Evet, 90 artı alfa dereceye açı yapmıştır. Mine alacağı değerler. Hmm. Arkadaşım ben burada şunu yazabilirim, tanjant alfa'yı yazabilirim. Tanjant alfa eğime eşittir. Eğim dediğim e, neye eşittir? Eksi x'in katsayısı böyle yeni katsayısı eksi n bölü eksi 3'ten m bölü 3'e eşit oldu. Burada da bu doğrunun eğimi, bunda 90 90 artı alfalık şey yapıyor ya. 90 tanjant 90 artı alfayı bulabilirim ben. Tanjant 90 artı da neye eşittir? Hocam ikinci bölügeye taşıyor. Bak alfaya 90 eklediğinde buraya fonksiyon isim değiştiriyor mu 90 ip çıkarttığımızda? Evet. O zaman eksi kotanjant alfaya eşittir. Eksi kotanjant alfa. Burada kaçının tanjantı? Yani eksi x'in katsayısı bölü yeni katsayısı Eksi m bölü m eksi 1 bölü 2 m eşit oldu bu. Evet. Şuradaki eksiler gitsin. Kotanjant alfada m eksi 1 bölü 2 eşit oldu. Hatta buradan tanjant alfada ne olacak? E, kotancan talfanın tersi tancan talfa ya bunu da ters çevirdik. 2 bölü m eksi 1 e eşit olacak. Aa hocam tancan alfa n bölü 3. Burada da 2 bölü m eksi 1. m bölü 3 eşittir. 2 bölü m eksi 1 oldu. Buradan da ne oluyor o zaman arkadaşlar? m kare eksi m eşittir. 6 yaptı. Bizden ne isteniyor? Yeni alacağı değerlerin farkının mutlak değeri isteniyor. Hmm. Arkadaşlar m kare eksi m eksi 6 eşit 0 geldi buradan değil mi? Evet. Şuradan işlem hatası yaptık mı? Yapmadık değil mi? E buradan ne yapacağız arkadaşlar? Çarpanlara ayıracağız. Çarpanlara ayrılıyor mu? Ayrılıyor. Çarpanlara ayır bakayım burada. Ya normalde bizden x1 eksi x2 isteniyor. Bunun şeyi de var, formülde var ama gerek yok. Çarpanlara ayrılıyor. Bak daha kolay olacak. Burası eksi 3'e artı 2 dersem çarpımları eksi toplamları toplamlarda bunu verdi mi? Verdi. Yani bu m eksi 3'e m artı 2 yaptı. E buradan da 0 yaptı. Bunu 0'a eşitlersek m3 geldi. Bunu 0'a eşitlersek m de eksi 2 geldi. Bunların farkı isteniyor bizden. Kökler farkı. Yani eksi 2 eksi 3 isteniyor. Bir de bunun mutlak değeri isteniyor. Cevapta kaç yapar o zaman? 5 yapar. Yani 34. soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 35. soruya. Birinci şekilde verilen abc üçgeni içinde kağıt 2'ye 0 noktasından geçen D doğrusu boyunca ok ile gösterilen yönde katlanarak ikinci şekil elde edilmiştir. Şöyle bir katlama. Katlamayı aç kardeşim. Katlamayın açılmış hali de bu. Burada zaten. E burada katlamada bunlar birbirine eşit olacak. Aynı doğru üstünde gittiği için burası da 90 olmayacak bir olacak. E sonra bizden ne isteniyor? Hocam eğimler çarpma eksi 1. Ama bu doğrunun eğimi yok ki. Bu doğrunun eğimi de yok. Eğimler çarpı eksi 1'den de gidemem. E ne geldi burada? Hocam dik tabanı keş parçaya böldü. Bu ikizkenar kenar. Ama ikiye sıfır da kullanmam lazım benim. O zaman hocam dik tabanı keş parçaya böldü ya. Hop şunu hop şunu çizersin. Aklına ikiz kenar geldi. Aklına gelen başına gelsin. Şunun da şu birbirine eşit oldu mu? Oldu. Yani burada şu BD uzunluğu ne eşit oldu arkadaşlar? CD uzunluğuna eşit oldu. İki nokta arasındaki uzaklıklar birbirine eşit. Hadi eşitleyelim BD uzunluğu. Hocam la farkının karesi. Kare küçüğünde 3-2'nin yazayım. 3-2'nin karesi artı. la farkı 4 0'ın karesi eşittir. Kare küçüğünde x eksi 2'nin karesi artı 0 eksi 0'ın karesi 0 eksi 0'ın karesi neyse. Karekökler birbirini götürdü mü götürdü. Burası 1 yaptı burası 16 yaptı. Yani 17 eşittir x eksi 2'nin karesi yaptı. Çarpma yani bunu açıp da sonra çarpanlar ayırma. Bu ne demek? x eksi 2'nin karesi eşittir 17 ise x eksi 2 ya kök 17'dir ya da x eksi 2 eksi kök 17 değil midir arkadaşlar? Evet. E buradan artı eksi. Yani x kare 16 ise x ya 4'tür ya x 4'tür diyorduk değil mi? E burada da ya kök 17'dir ya da eksi kök 17'dir. Buradan x ne oldu? Kök 17 artı 2. Buradan x ne oldu? Eksi kök 17 artı 2 oldu. Bizden x'in alabileceği değerler çarpma isteniyor. Yani burada gerçi bunu da açıp kökler çarpımından da gidebilirdik. Şununla şunun çarpma isteniyor arkadaşlar. Bu ne demek? 2 artı kök 17 çarpı. 2 eksi kök 17 isteniyor arkadaşlar bizden bu da birincilik karesi eksi- ikinci karesi 4 eksi 17 yapar O da kaç yapıyor o zaman eksi -13 yapıyor arkadaşım yani cevap Böylelikle balık balıkesir çıktı 35 soruda geldik 36'ya aşağıdaki merkezi o noktası olan AB çaplı bir çember çizilmiştir bu çemberde AB çapının üst kısmındaki yay 4 eş parçaya 4 eş parçaya ayrılmış ee, bu çap ya 4'e böldü 180 ya burası 4'e böldüğünde 45'er her derece mi olur bunlar evet sonra alt kısmı da 5 180'i 5'e böldüğünde 36 36 yapar burası da e bizden ne isteniyor şu açılar mı isteniyor yoksa evet şu açıyı ben bulabilirim 36'yı görüyor çevre açı burası 18 burası da 90'ı görüyor hocam e burası da 45 geldi bizden kem açısı yani 45 eksi Öbürü 18 CLD açısı 18 isteniyor. Çıkarttığımız zaman kaç geliyor kardeşim? 27 mi geliyor? Evet cevap böylelikle 27 yaptı. 36. soru Ceyhan oldu. Geldik 37. soruya. Daire biçimindeki bir kağıt şekil 1'deki gibi kare biçimde ve aynı renkli parçalar özdeş olacak biçimde kesildikten sonra aynı kenar uzunluğuna sahip olan kareler ile şekil 2'deki rüzgar gülü oluşturuluyor. Evet şu parçalar birbirine eş bunlar da eş bu da kare. Arkadaşım, şunların birbirine eşit olması, şuradaki parçaların eşit olması anlamına gelir. Hocam, şu yukarıdaki parça ile aşağıdaki parça aynı ya. Bu arada, şunun orta dikmesi, şu açıların da eşit olması lazım. Orta dikmesi nereden geçer? Merkezden geçer. Bunun devamının merkez olduğunu söyleyebiliriz. Şurada merkez. Hocam, şu parçaların eşit olması, şunun da şunun eşit olması, şurda kuzunlukların eşit olması anlamına geliyor. E, kirişler, şuradan kirişlere dik çizdiğimiz zaman kirişler eşitse, şuradaki parçalarda birbirine eşit değil midir? Evet. Burası aynı zamanda Bunlar da eşit parçalarsa şuradaki parçalar da birbirine eşit olacağından dolayı hocam çektik. O zaman burası da birbirine eşit parçalar mı olmak zorunda? Evet. Şuradaki uzunlukları bulduk arkadaşlar. Sonra devam edelim. Aa, ben da bir şey oluşturmuşum. Ne oluşturmuşum? Rüzgar gül oluşturmuş. Aa dikkat et. Şuradaki bir parça karenin bir kenarına yapışmış. Neredeki parça? Şu kısa kenar şuraya yapışmış gördün mü? E burası 2A. E, hocam burası kısa kenar 2A. Hocam burası da 2A. E bu karenin bir kenarı 2A'ydı. 2A burası da A ya. Yarı çap uzunluğu ne yaptı? 3A yaptı. Dolayısıyla hop en güzellik çizim yarı çap. Burası da 3A'dan. Ben burada Pisagor bağıntısından şu uzunluğu bulurum. 9'dan 1 çıktı. Yani 9A kare eksi A kare. 8A kare yaptı. Burası 2 kök 2A yaptı. Yani şuradaki parçanın tamamında 2 kök 2A buldum. 2 kök 2A buldum burayı. Peki devam edelim soruyu okuyalım. Oluşturulan rüzgar günü merkeze etrafında dönünce. Arkadaş, şu oluşturulan rüzgar gülü'nün merkezi yine karenin köşegenlerin kesim noktası değil mi? Yani şurası değil mi? Şu merkezli bir dönüş yapacağım. Şöyle bir dönüş mü oluyor. İşte şu merkezli döndürdüğüm zaman şöyle bir dönüş oluyor. Böyle bir dönüşte de şöyle bir daire oluşmuş. Bu dairenin de alanı verilmiş bize. 20 artı 8 kök i verilmiş. Arkadaşlar, bu dairenin yarıçapı lazım bana. Hadi bakalım bu dairenin yarıçapı Hocam, şurada yine. Ne yapacağız? Bu da yarıçapı En güzellik çizim yarıçap. Hocam bu yarıçap, E bu da birbirinin isimetriği ya. Şuradan dik çizsem. Hocam burası A'ydı. Burası da A. E, hatta burası A'ya buradan çizilendik. Şuranı da ben ne buldum? İki kökki A olarak buldum. Pisagor. Yap bakalım. R kare neye eşit? A kare artı iki kökki A'nın karesi eşit? Hayır. Şurası ne? Şurası iki kökki A'ydı. Şuraya kadar iki, iki kökki A'ydı. Burası da A'ya. Yani ne eşit oldu orası? A artı 2 kök 2A'nın karesine eşit oldu. top ya, Çarp bakalım hadi bir şeyler yap. A kare artı birincinin karesi A kare artı. Birinci ile ikinci çarpın katı. 4 kök 2A iki artı ikincinin karesi 8A kare yaptı. 8 R kare buradan neye eşit oldu? 10 A kare artı 4 kök 2A'ya eşit oldu. Hocam alanı vermişti bize. Alan şu yani hocam pi R kare neye eşit verilmiş bize? 20 artı 8 kök 2 pi'ye eşit verilmiş. Ya r kare zaten buna eşit değil mi? Evet. Pi çarpı r kare. 10 a kare artı 4 kök 2 a çıkacak galiba. 20 artı 8 kök 2 bir ara korkmuştum vallahi, Pi'ye eşit. Pi'ler gitti. Burada arkadaşım a yerine 2 yazarsan. Yok. A yerine kök 2 yazarsam. Burası 8 kök 2 yazarsam. Burası a mı? Burası neydi arkadaşım ay burası a kare olacakmış Özür şurası kök 2 kök yağının karesi şu ikisinin çarpımından ne geliyor arkadaşlar 2 kök ki a kare geliyor o zaman Burası da a kare olacak onu kaçırmışız çok Pardon şurası a kare oldu E o zaman arkadaşlar burada piler gitti şimdi burada ne geldi 10a kare artı 4 kök ki a kare buna eşit ya o zaman burada buranın 8 kök olması için akarin kaç olması lazım 2 a ka yerine 2 yazarsam da Burası 20 yaptı mı yaptı o zaman a kare 2 ise a'yı buradan ne bulduk? Kök 2 bulduk. Tamam, a'yı kök bulduk. Bizden ne isteniyor? Şekil 1'de gösterilen dairenin yarıçapı nedir? Arkadaşlar, şuradaki a'yı biz ne bulduk? a kareyi 2 bulduk. a'yı da kökkü bulduk ya. Bizden 3a isteniyor. E o zaman arkadaşlar cevap da 3a olduğundan dolayı cevap böylelikle 3 kök 2 oldu. Bu da gerçekten hoş bir soru. Biraz işlem kalabalığı yıprattı. Burada da az kaldı işlem hatası yapıyorduk. Çok pardon bazen yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani sahura kadar şu an çektiğim saat 3.25. 3:25'te video çekince böyle oluyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Arada böyle şey hataları da hoş görün. Neyse 37'yi hallettik. Cevabı da ne bulduk? Ceyhan bulduk. Geldik 38'e. Aşağıda merkezleri o noktası olan 3 daire çizilmiştir. Bu dairelerin bazı parçaları sarı, gri ve pembe renklerle gösterilmiştir açılar verilmiş. Burada kaçı? 80 derece. DOE açısı burası 160 derece verilmiş ve burada kaçı da kaç yapıyor? Aşağıda merkezleri O noktası olan üç daire çizilmiştir. Bu dairelerin bazı parçaları sarı, gri ve pembe renklerle gösterilmiştir. Sonra açı 80 derece verilmiş buradaki açı. DOE açısı burası 160 derece verilmiş. Bu ikisini topladığımız zaman 240 buraya da kaç derece kaldı? 120 derece kaldı. Ha açılarla alan dağıtımı yapacak olursak. 80, 120 ve 160'a e bakalım. Oranladığımız zaman sıfırlar sadeleşsin. 4'e böldüğüm zaman 2, 3 ve 4 geliyor. E açılardaki oran aynı merkezli dairelerde. Açılarla doğru orantılı olacak şekilde dağıtabiliyoruz alanları. Ne olacak? Alanlarda 2, 3, 4 ile doğru orantılı olacak. Yani burası 2A. Sonra 120'deki 3A burası da 4A olacak. Sonra bu eşitleri nasıl kullanacağız? Onu da şurada göstereyim istersen. Şöyle üçgendeki gibi benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti ya. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Yani A ise tamamı 4A olacak. Buraya 3A kalacak. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Hocam A ise tamamı 9A olacak. Buraya 5A kalacak. Yani şu çift çizgilerde alan A iken 3 katı sonra 5 katı diye gidiyor. Hocam sarıda sıkıntı yok. Sarı tamam. Şu griyi bulabilirim ben. Buradayken buraya bak çift çizgilerde 3 katı mı oluyor? Evet 3A'nın 3 katı 9A oldu burası. Burada ne oluyor? Burası da çift çizgi çift çizgi çift çizgi ya. Nasıl gidiyordu? 1, 3, 5 katı. 1, 3, 5 katı. 5 katı direkt burası 20A mı yapacak? Evet. Şimdi benden şu oran isteniyor. Pembe dediğim 20A eksi sarı dediğim 2A bölü. Gri dediğimde 9A isteniyor. 18A bölü 9A'dan cevapta ne gelir böylelikle? 2 gelir. Evet cevabı böylelikle C han bulduk arkadaşlar 38. soruda. Geldik 39. soruya. Dik koordinat düzleminde bu doğrunun hemen soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. x eksi y 4 eşit 0 doğrusunun A0 a sıfıra a'ya 0 noktasına göre simetriği olan doğru şu doğru değil mi? Evet bu doğruda ne olacak arkadaşlar? Bu böyle bir simetriği olacak. Şunlar da birbirine eşit olacak. Şekli yorumlayacağız arkadaşlar. Evet. Bu nereden geçiyormuş? Bu doğru da nereden geçecekmiş? 3'e 1 noktasından geçecekmiş. Tamam. Şuradaki nokta mesela 3'e 1. Hocam ben bu doğrunun denklemini yazabilirim. Bak. Yola bak şimdi. Şimdi eğimler eşit olacak ya. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yaz. Sonra bu, bu noktadan geçip de şöyle bir paralel doğru çizdiğinde hocam buradaki paralel doğruyu da şu iki doğrunun ortasından dolayı bulabiliriz. Sonra doğru denklemi bulundu. Noktayı da yerine yazarız. Sonuca ulaşırız. Ya da bunu böyle yapacağımıza Arkadaşlar buradaki nokta 3'e bir ya. Hop şu bu A'ya sıfıra göre simetrisini aldığımız zaman bu doğrular da paralel ya. Kelebek oluştu mu burada? Oluştu. Kelebekteki oran kaça kaça oldu? 1'e 1. Bir. Yani doğrunun noktaya göre ispatını kullanıyorum burada. E arkadaşım burada şunun şuna göre simetriği burada olacak. Peki ben burada bunun buna göre simetrisini bulurken bir tek ordinatına bak gidebilirim. Şu 1'den 0'a 1 azalmış. Bir daha biraz alacağım, Ordinatı eksi 1 olacak. E, 3'ten a'ya ne kadar artıp azaldığını bilmiyorum. Şuraya da n diyeyim. Buradaki nokta neye eksi 1 oldu. Tekrar söylüyorum. 1'den 0'a 1 azaldı. Bir daha 1 azaltacağım. Şöyle ya da orta nokta koordinatından da gidebilirdin. E, buradaki nokta n n'e 1 oldu. E, bu noktada bu doğrun üstünde. Yaz x yerine n, y yerine eksi 1 yaz. n eksi eksi 1 artı 4 eşit 0 olduğundan n'yi de kaç buluruz? Eksi 5 olarak buluruz. Evet, burası artık eksi 5 ise eksi 5 ile şu a neye eşit olacaktır? Eksi 5 artı 3 bölü 2 orta noktası değil mi? A direkt eksi 5 artı 3 bölü 2'ye eşit olacaktır. Yani eksi 1'e eşit olacaktır. Dolayısıyla 39'un soru balık kesir çıktı arkadaşım ve geldik son soruya. Kenarlarından iki tanesi mavi renkle, diğer iki tanesi ise kırmızı renkle gösterilen dikdörtgen biçimdeki kağıt kesitli çizgi boyunca kesilerek kenar uzunlukları birer tanesi. 2K birim ve 5K birim olan dikdörtgen biçiminde iki tane kağıt elde ediyor. Evet şu kağıt ayrı bir kağıt. Bu da ayrı bir kağıt. Bir numaralı kağıdın mavi kenarları çakıştırılarak oluşturulan silindirin hacmi. Evet şunu şöyle çakıştıracağım arkadaşlar. Bunu şununla şunu çakıştırdığımda şöyle bir şey mi yapıyor? Şu tarafa yapayım. Şöyle bir silindir mi yapıyor? Evet. Silindirin yüksekliği ne yapıyor arkadaşım? Şuradaki uzunluk yapıyor. Şuraya x diyecek olursam silindirin yüksekliği bu yapıyor. Peki. Peki. Bu şekilde 2 numaralı kağıdın kırmızı kenarları çakıştırarak kırmızı kenarları çakıştırıldığında şunu şöyle kıvıracağım. Yükseklikte 5K mı yapıyor arkadaşlar? Evet. yüksekliğimizde de 5K yapacak. Bu sefer silindirin yüksekliği şurası olacak arkadaşlar. Aslında ben burada 2K 5K değil de bunu 2 bunu da 5 diye söyleyeyim. K'larla ilgili işim yok. Çünkü oranlaması 1 bölü 5 demiş. O zaman bunun yüksekliği de 5 olacak. Şu kırmızıları şöyle çakıştırdığım zaman şuradaki de X uzunluğu. Arkadaş ben şimdi şunu şöyle kıvırdığım zaman Bak dikkat et şu parçayı kıvırdığım zaman Buradaki uzunluk 2 birim ya Kıvırdığım zaman şu daireyi elde ediyorum Yani bu dairenin çevresi yarıçap çapı R iken R iken Bu dairenin çevresi 2 pi R'dir 2 pi R neye eşit? Şuradaki uzunluğa eşit 2'ye eşit. K dersek çıkar da biraz başımız belaya girer Buradan R'yi ne buluruz arkadaşlar? 1 bölü pi buluruz Şuradaki yarıçap bakalım Buradaki yarıçapta da ben bunu böyle kıvırdığım zaman dairenin çevresi ne yapacak arkadaşlar? Şu yapmayacakmış. Şöyle bir kıvırma yapıyorum. Bu dairenin çevresi x yaptı. Bu dairenin çevresi x'ken bunun da yarıçapına büyük r diyecek olursam 2πr değil mi? Evet. 2πr arkadaşlar neye eşit? x'e eşit. E buradaki X'i ben bulabilir miyim bulabilirim x de neye eşit olduğu o zaman arkadaşlar ya da r de neye eşit oldu arkadaşlar x bölü 2 pi'ye eşit oldu şimdi bunları düşünerekten işlem yapacağım bir numaralı kağıdın hacmi bunun hacmi nedir P R kare 1 bölü pi kare çarpı yükseklik yaptı bölü bunun yarıçapı da x bölü 2 pi ya pi x kare bölü 2 pi'nin karesi 4 pi kare Çarpı yükseklikte 5 değil mi? Evet bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 5'e eşitmiş. Şuradaki 5'ler sadeleşsin. Pi'ler sadeleşsin. Sonra x'lerden birer tanesi gidiyor. Pi kareler gitti. O zaman yukarıda sadece 1 kaldı. Aşağıda ne kaldı? x bölü 4 kaldı. Ters çevirdiğim zaman ne yapıyor? 4 bölü x yaptı. Bu da burada da hiçbir şey kalmadı. 1 kaldı. O zaman 4 bölü x eşittir 1 ise x'i de bölükle ne buluruz? 4 buluruz. Evet x'i 4 bulduk yalnız. Şuradaki uzunluğu 4 bulduk arkadaşım. Şuradaki uzunluğu 4 bulduk. Bizden ne isteniyor? Buna göre diye ilk turunda kırmızı renkli kenarların uzunluğunun mavi renkli kenarın uzunluğuna oranı nedir diye soruluyor. Kırmızı renkli kenarın uzunluğu 7. Mavi renkli de kaç bulduk? 4 bulduk. Bizden ne isteniyor? 7 bölü 4 oranı isteniyor. Yani cevap böylelikle balık yaptı. Evet gençler böylelikle deneme 7'yi de bitirdik. Burada da trigonometriler çok güzeldi. Yine çok güzel soru vardı. Özellikle son soru katı cisim sorusu çok güzeldi. Analitik soruları keza öyle. Çember soruları çok güzeldi. Yani ben bu denemeyi çözerken arada birkaç tane basit soru vardı. Analitik soruları da gerçekten çok güzeldi. Şöyle bakıyorum da. Tabii üçgen, dörtgen soruları da çok güzeldi. Eşkenar dörtgen da. Ya iyi ki bu seriye başlamışım diyorum. Ya yani çok mutlu bir şekilde çözüyorum. Gerçekten çok keyifli çözüyorum. Full tekrardan sonra buradaki sorular acayip tatlı geldi bana. Çünkü mükemmel mükemmel mükemmel başka da bir şey demeye gerek yok. 7'yi çözdük. Yarısı bitti diyebiliriz. Yani yarısından bir sonraki videoda yarısını aşacağız daha doğrusu. Bir sonraki videoda 8. denemede görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.